Bakın, burada ışıklarımız için gereken devreyi kurduk. Aslında çok basit bir devre sistemi. İki tane kalem pilimiz var. İkisi beraber 3 voltluk elektrik üretiyorlar. Akım anahtarlara kadar geliyor. Sonra anahtarı açtığımızda ışıklar yanıyor. Burada iki tane direnç var, fark ettiniz mi? Ledlerin fazla akıma maruz kalıp yanmalarını önlüyorlar. Ve anahtarı açıp kapadığımızda, akımın geçmesine izin veriyoruz. Anahtarımızın içinde ne olduğuna ilerki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız.